Soruda x'i bulmamız isteniyor. Gördüğünüz gibi 5x kare eksi 8 ifadesinin tümü karekök içinde ve bu 2x'e eşit. Sadece bir tarafta karekök var ve bundan kurtulmanın en kolay yolu her iki tarafında karesini almak. Öyleyse her iki tarafında karesini alalım şimdi. Sol tarafın karesini aldığımızda karekök içindeki 5x kare eksi 8 ifadesi dışarıya 5x kare eksi 8 olarak çıkar. O zaman burası 5x kare Eksi 8. Sağ tarafta ise 2x var. 2x'in karesi demek, 2'nin karesi çarpı x'in karesi demek. Yani 4x kare olur. İkinci dereceden bir denklem oldu. Peki bu ifadeyi nasıl sadeleştirebiliriz biraz düşünelim. Her iki taraftan 4x kare çıkarabiliriz. Ya da daha iyisi daha da güzeli, her iki taraftan 5x kare çıkarabiliriz. Böylece bütün x'li ifadeler sağ tarafta birikmiş olur. 5x kareyi o zaman her iki taraftan da çıkarıyoruz. Sol taraftaki 5x kare eksi 5x kare bunlar birbirlerini götürdüler. Amacımız zaten buydu. Geriye kalan negatif 8 eşittir 4x kare eksi 5x kare. 4x kare eksi 5x kare eşittir negatif 1x kare yani negatif x kare. Şimdi bütün eşitliği negatif 1 ile çarpıyoruz. Böylece pozitif bir ifade elde edeceğiz. Ya da bütün eşitliği negatif 1'e bölebiliriz. Fark etmez, nasıl isterseniz. Negatif 1 çarpı negatif 8 ve negatif 1 çarpı negatif x kare. 8 eşittir x kare çıktı. Şimdi her iki tarafın da karekökünü alalım. Böylece ne elde ediyoruz? x eşittir kök 8. 8 sayısı 2 çarpı 4 şeklinde yazılabilir. Bu da kök 2 çarpı kök 4 şeklinde yazılabilir. Evet, peki kök 4 nedir? Kök 4 eşittir 2. Evet, sol tarafta 2 çarpı kök 2 kaldı. Ve bu da x'e eşit. Şimdi sağlamasını yapalım ve cevabın doğruluğunu kontrol edelim. Bulduğumuz x'i ilk ifadede yerine koyuyoruz. Sol tarafta 5 çarpı, 2 kök 2, x'in yerine 2 kök 2'yi koyduk, bunun karesi, eksi 8 var. Ve bütün bu ifadenin kare kökünü alıyoruz. Bu sadece sol taraftı. Şu an için sadece sol tarafa odaklandık. Kök içinde 5 çarpı, 2 kare, 2'nin karesi, yani 4, çarpı, kök 2 kare, yani 2. Ve negatif 8. 5 çarpı 4 eşittir 20, 20 çarpı 2 eşittir 40 ve 40 eksi 8 eşittir 32. Bu kök 32 eşit, kök 32. Kök 32 de kök 16 çarpı 2 eşit. Kök 16 ise 4'e eşit, kök 16 çarpı kök 2. Yani 4 kök 2. Ve unutmayın ilk verilen eşitlikte şu kareler yoktu. Sol taraftaki yeşil kısımlar 4 kök 2 eşit oldu. Şimdi 2x nasıl oluyormuş görelim. İlk baştaki eşitlikte sağda sadece, sadece 2x vardı. Unutmayın kareyi daha sonradan biz ekledik. Peki 2x şimdi ne oldu? 2 çarpı 2 kök 2. Bu da 4 kök 2 eşit. Yani x 2 kök 2 eşit olduğunda sol taraf 4 kök 2 eşit oluyor. Ve yine unutmayın ki ilk başladığımızda sol taraf şu şekildeydi. İlk eşitlikte kareler yoktu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bunu ilk eşitliğin sol tarafında x yerine koyduğumuzda 4 kök 2 elde ettik. 2 kök 2'yi sağ taraftaki x'e yerleştirdiğimizde yine 4 kök 2 elde ettik. Yani sonuç kesinlikle doğru. Soruyu doğru çözdük.